Evet hoş geldiniz Uçan Kuş TV'ye. Türkiye'nin ilk ve tek sosyal medya kanalındasınız Günün Olayında. Ben Kaya Yarışık Saçan. Bugün yine her zaman her hafta ağırlamaya e, özen gösterdiğim çok değerli dostum Profesör Doktor Ekrem Çulpa da bizle beraber. Hem gün içindeki gelişmeleri beraber değerlendireceğiz. Hem Uçan Kuş'un sosyal medya hesapları üzerinden bize yazacağınız sorularınıza hocamla beraber cevap bulmaya çalışacağız. Bir taraftan da gündemi değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz, nasıl? olsun. Vallahi Memleketin hali gibi mi evet. <gülüyor> Bu aralar çok yorgunum. Evet, iyi. yani e, belki hava şartları veya işini işte bileyim e, kişisel falan da olabilir. Bunların hepsine geleceğim çünkü size sormam gereken sorularım var bununla ilgili. Ama bir taraftan da beraber gündemi değerlendireceğiz. Efendim, güzel bir haberle başlayalım istiyorum. Tabii içeriği ne kadar güzel bilemem ama e, Tuba Altın Top ve Raifel Roman e, yeniden Evlenme yolundalar. 14 Şubat Sevgililer Günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı Rafete Roman. Şarkılarını bu kez sevgililer için seslendirdi. Ee, kızı Su ve Derya Ürkmez de kendisine eşlik etmişler. Sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Rafete Roman. Su genellikle İngilizce şarkılar söylüyor. Ben Türkçe'de ıssarlıyım. Şu anda içinden geleni yapıyor diyor. Ee, 14 Şubat'la ilgili... Ee, Altın Altıntop'ta orada bir evlilik teklifi gelir mi sorusuna söz konusu değil ama hayat sürprizlere gebe. Teklif olursa buradasınız şahit olursunuz demiş. Bir isterseniz konseri ve röportajını bir görelim Rafet'in. Dün geceye bir gidelim. Ondan sonra da hocama soracağım. Eski çamlardan bardak olur mu? Hadi bakalım. Merhaba iyi geceler. Tabii Alalım tabii ki. Aa, çok güzel. Kızımızın bu akşam doğum günü vardı. Onlar biz yaşına girdi. Kocaman oldu. Dün gibi daha. Gözümün önünde ilk doğduğu gün. Aslanın <gülüyor> isimiydi. 19, 19 yaş. 19 yılına girdi. Daha dün gibi. Rafet nerede doğdu Şevval? Vallahi yaş iş miydi? <gülüyor> Nasılsınız? Oh. <gülüyor> Heyecanıma verin, her zaman sizinle böyle yemeğe çıkmıyoruz Tuğba Hanım. O <gülüyor> yüzden. <gülüyor> Onu <gülüyor> diyecektir ben? işte. Böyle özel günler birlikte olmanızı da... Nasıl daha güzel bir şey. Nasıl daha iyisindeydim, Sürpriz mi oldu senin için? Nasıl bir ee, Açıkçası babam bunu planladı, böyle üçümüz yemeğe gitmemizi. Beni çok mutlu ve benim için çok güzel ve çok özel bir akşamdı. Tabi her gün babam dediği gibi böyle bir şey yapmıyoruz. Evet. Ablamla yazık ki eksik. Ama yani çok teşekkürler gerçekten değil sizlere. Ben çok mutluyum. Yani bu akşam, bu gece benim için gerçekten hani miladıma yazılmış bir gün oldu. Çünkü en son 2002 yılında kutlamıştık böyle beraber. Şimdi büyük kızımız Soylenur Almanya'da ama e, de yaptık. Kendisiyle de görüştük. Tüm ailecik yan yanaymışız gibiydik. O yüzden çok güzel oldu. Siz de ki en son ne zaman görüşmüştünüz? Yok. Yok. <gülüyor> Biz duvanımla sık sık konuşuruz çocuklarımız hakkında. Tabii. Görüşürüz de arada bir. Bu sadece çok özel böyle, çocuklarımız arasında. 2002 yılında Şevval'in doğum gününü böyle beraber şu araca bir bakayım. Çemba. Çemba. Evleninceiz de hayır haberler çekiyor. <gülüyor> yok, yok, yok, hayır. Öyle bir şey yok. Evet, bir erkek arkadaşı var. Beraber e, kaç yıldan beri görüşüyorlar ama daha henüz öyle bir şey yok. Vermiyoruz biz. <gülüyor> Rafet de hala bu, bu, bu, bu bir konuşma var. Resmiyetten artık yani resmiyet olamaz zaten çünkü biz evlendik boşandık iki evladımız var yani resmiyetin haricinde gerçekten çok güzel bir akşam çok güzel her şey harikaydı. Peki şunu sorayım. Ben Anne olarak soracağım bir anne olarak hoşunuza gittiğimde çalışacak şey yapıyor evet. evet. size evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani kirbilli. Ya onu onu da şöyle tamamlamanızı istiyorum. Bence Bod, de bu durumda Bodrum'da görüntülenen Hep montaj değil muhabbetler oluşmadı konuşmuyoruz. Siz, A, siz zaten yorumlar. bir yorumda bulunmuşsunuz. Hadi bunları ya. kapatalım. Bu konuları açtım yorum olmuş. Tamamen şimdi Raufet'in en son söylemiş olduğu gibi mevzu Ekranın veya kameranın yanlış bir açısı bu trafik. O zaman da söylediniz Neydi? göstermek istiyorsan yok yok Allah'a dedim. Baba. baba. Rafet Boncukluk Genelcisi dedim. Ben biliyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> Aa eski kocama bak öpüşmedi mi demiş. Buna kimin emri? Her şey galiba sanıyorum. Tamamen kamera bir açsın. çok sağ ol. Ama açacağız açacağız. Bir tane Boncukluk açacağız. Evet şimdi tabii ee, bu evlilikten çocuklar var. Hepsi boyları kadar oldular. Yaşla ilerlemeye başladı. Rafet zaten ilişkilerinde ve evliliklerinde de çok dikiş tutturamayan bir adam. Daha doğrusu aşk adamı şarkılarına baktığınız zaman ama terzi kendisi söküğünü dikemez ya. Rafet'in durumu da öyle bir durum. Ee, bir türlü aşk hayatında bir dikiş tutturamıyor. Tuğba'nın söylediklerinden yola çıkarsak sanki e, perşembenin gelişini çarşambadan anlatır gibi. Hani Böyle bir teklif yok ama gelirse bakarız, siz de şahit olursunuz gibi sanki kendi aralarında bir şeyler konuşmuşlar ama çok da resmileştirmemişler gibi bu deklarasyon buna benziyor. Kırılan bardaktan su içilir mi, eski çamdan bardak olur mu falan bir sürü şeyler getirirsiniz. Araya bunca zaman girip o ilişkilerine, birbirlerinin ilişkilerine de başka insanları dahil ettikten sonra böyle bir ilişkinin devamı söz konusu olabilir mi? Ben sorayım, Ekrem Hocam cevap versin. Hocam olur mu? Şimdi çok özel şartlarda bu olur. Çünkü profesyonel Tuğba Hanım'ın ve Rafet Bey'in profesyonel yardım almaları gerekiyor. Çünkü aralarında çocukları var, bir geçmişleri var. Ama eski şartlarla eğer devam ederlerse, bu geçmiş yaşamlarından ders almazlarsa artık bir noktada... Şarkılar da aşk adamlığını devam ettirip Ama özel yaşamıyla Sanat yaşamını ayırması gerekiyor Diğer türlü Tuğba Hanım çok kırılacaktır Yani biten ilişkilerinin Otopsilerini yapmak şartıyla Boşananlar, ayrılanlar Araya birileri girmiş olsa bile Yeniden beyaz sayfa açıp Pekala birlikte olmaları mümkün Zaten boşananların yüzde yirmisinin de istatistiklerden dünya genelinde tekrar evlendiklerini görüyoruz. Çünkü belli eğitimler, birikimler, hayat görüşleri, belli olgunluklardan sonra bu mümkün. Yalnız e, bir nevi sigorta babında sürekli bir ilişki terapistine ayda bir veya iki ayda bir uğrayarak herhangi bir sorun olmasa da altyapıların eskiden kırgınlıklar olduğu için e, önlerine ve geleceklerine ve dahi onları sevenlerine Hayranlarına ve çocuklarına toplum önünde ve birbirlerine karşı da sorumlulukları daha e, ağırdır. Daha toplum önünde olacaklar. Dikkat etmeleri gerekiyor. Olursa pekala seviniriz. Kapımız açık. Peki bu ilişkinin geçmişine ilişkin e, zaman içinde kamuoyuyla paylaşılan çok önemli ve namahrem bilgiler var. Taraflar medya önüne çıktıklarında geçmiş döneme ilişkin... Ee, sadece kendilerinin bildiği hatta zaman zaman e, yatak odalarına kadar bazı hikayeler anlattılar medyaya. Yani e, görünürde çok sedelenmemiş gibi görünseler bile hala hazırda hafızalarımızda ve işte gazetelerin arşivlerinde, internette o dönemin öykülerinin anlatıldığı söyleşiler duruyor. Bu zarar vermez mi? Yani bir gün masada bir kahvaltıda tık diye bu konu açılabilir. Sen böyle demiştin başlar ve Sonu da gelmez o şey, muhabbetin. Tabii ki. Yani Şimdi, bunu bir ilişki terapisti çözebilir mi? Kesinlikle çözebilir. Yalnız haftalık Rafet ve Tuğba tekrar evlenmeleri durumunda haftalık e, ilişkilerindeki aksaklıkları, planlamaları yapmak şartıyla ve benim e, 30 yıllık tecrübeme göre aylık mutlaka bir ilişki terapistinin kapısını çalarak geçmişteki sıkıntıları da e, tekrar evlenmeden önce veya e, evlendikten sonra da olabilir bu her an e, toplum veya magazin haberlerinde ekranlarda tekrar patlak verebilir e, sosyal medyadan her ikisinin de fanları farklı yorumlar yapabilir yani kısaca onlara göre gaza gelmemeleri için aslında gönlümden geçen en iyisi eğer böyle bir niyetleri varsa e, tekrar toplu, anons etmeden önce bunu geçmiş ilişkinin otopsi raporunu, helalleşmelerini ve birbirleriyle psikolojik men çok iyi barışmaları gerekiyor. Vallahi hocam, eğer geçmiş ilişkinin otopsisinden bahsedeceksek, mefta parça pinçik. Evet. Yani otopside e, biraz farklı sonuç çıkar ortaya. Dediğim gibi e, kadın ve erkeğin beceremediği bir şey final. O final bölümünde birbirleri üzerinde ağır hasarlar bırakıyorlar. Tabii ki. Ee, zaman belki bazı şeyleri tolere ediyor ya da bazı şeyleri kapatıyor. Ee, yaş yukarıya çıktıkça... Geçmiş dönemde yapılan hatalar bu sefer, e, ya öyle mi olmalıydı, ya biz orada böyle bir şey yapmıştık falan. Şimdi bu gelinen noktada anladığım kadarıyla, çünkü Tuğba Hanım'ın bu ikinci ya da üçüncü röportajı bu konu üzerine, o zamanlarda da böyle bir açık kapı bırakmıştı, böyle bir şey yok ama neden olmasın gibi. Şimdi sevgililer gününde de çocukların yanlarındayken gelen soruya, söz konusu değil ama hayat sürprizlere gebe, teklif olursa buradasınız, şahit olursunuz Lafları, Hani ben bir şey bekliyorum, e, gelirse geriye çevirmem. Geçmişte yarım kalan bir ilişki var. E, o yüzden de devamı söz konusu. Ama dediğim gibi süre çok uzun. Bu süreç içinde birbirlerinin hayatlarına başka insanlar dokundu. Tabii ki. Ee, yani, bu, bu da evet. e, ilişkiyi zedelemeyecek mi ileride? Kesinlikle. O yüzden çok zor bir vaka. Bizim için de onlar için de çok zor bir durum. Demek ki Tuğba'nın bitirememiş. E, ne kadar e, yarabanda ilişkiler kullansa da belki sevmiş de olabilir. Çünkü sonraki hayatlarındaki kişileri çok bilmiyorum. Ama genellikle bitirilememiş ilişkilerde tekrar bir açık kapı oluyor. Ama bu ilişki Rafet'in çapkınlıklarından dolayı bitti. Demek ki Tuğba'nın güvenemiyor. Rafet Bey'e güvense aslında kapı açık, oradan girecek. Ama güvenemediği için de tutuyor ve çocukları için muhtemelen bu ilişkiyi devam ettirecek olabilir. O yüzden kendisini çok iyi sorgulaması, çok iyi karar vermesi lazım. Artık Rafet Bey'in de bu yaştan sonra asla gerek sanal ortamda, sosyal medyada veya toplum önünde veya herhangi bir çekim esnasında veya bir turnede veya bir dünya turunda, konserlerde artık daha mesafeli olması her, her şeyi şeffaf yaşaması gerekiyor. Sanal ve gerçek alem tamamen Tuğba Hanım'ın her an kontrol edebileceği şekilde olmalı. Ve mutlaka bir profesyonel yardım almaları gerekiyor. Bu sürekli kontrol altında olması dediğin noktada size karşı çıkacağım. Adam öyle bir adam değil. Kontrol edilmesi zor bir adam. Yani bu bir ilişki terapistiyle bir aile terapistiyle falan olabilecek bir şey değil. Adamın ruhunda var hocam. Yani o zaman Gaffet'in bir 20 yıl daha yaşlanması lazım Kesinlikle bu o zaman mutlaka bir kişilik testine tabi tutulmalı. Ha, tabii ki tabii adamı. E, seviyor, seviyor adam seviyor adam ama madem <gülüyor> aşkı seviyor aşkına sadık olmalı yani aşkı seviyor. Çünkü kişilik e, yapılanmasındaki kırılmalar veya duygu durum değişiklikleri. Peki manik depresif hareketler ee, bu ilişkiyi ikinci e, baharı kaldırmaz yani. Şimdi tabii yani Rafet'i çapkın ilan ederken hani e, daldan dala konuyor bir türlü de iflah olmaz durumunda falan ama adamın çevresi de buna müsait. Yani şimdi e, sadece Rafet'i suçlamak da çok doğru değil. Yapmış olduğu iş itibariyle e, bu işlere meyil edebilecek bir adam. Yani çevrede bu adamı biraz zorluyor bu işe. Onun da gönlü var zaten bu işlerden yana. Bir türlü kendini oradan kurtarıp aileye yönelik yani karısına, çocuklarına kendini adayabilecek adam pozisyonunda değil henüz. O yüzden de yeniden bir evlilik bence Tüba'yı üzerine. Evet. Yani o zaman Tüba'nın böyle bir sürece kabul eder, evet derse Olacaklara katlanacak. Anladığım kadarıyla profesyonel yardıma rağmen de bir 10 yıl 15 yıl bekleyeceğiz. Hatta psikolojik psikiyatrik yardım lazım. İlla bu insanın hasta olması gerekmiyor. Ama duygularını yönetemiyorsa, Çapkınlık bir hastalık mıdır? Hocam? Dürtülerini kontrol edemiyorsa e, mutlaka bir profesyonel yardım alması gerekiyor. E, tabii ki her şeyin bir ayarı var. Aşırı çapkınlıklar. E, profesyonel yardım almak gereken bir durumdur. Hastalık olmasa da hasta edecek bir durumdur. Kişiyi de sevdiklerini de zamanla hasta eder. Mesela engin gibi ama değil mi? Ya da hastalık, ne biçim midir? Şey Alışkanlık mıdır? Çapkınlık nedir? E, yani literatürde çapkınlık bir hastalık olarak geçmiyor. Ama sadakatsizlik ve ihanetin devamı durumunda o bir e, hastalık olarak yine adlandırılmasa da. Profesyonel yardım alınması gereken bir durumdur. Çünkü bir kalbe iki, üç, beş kişi nasıl sığdırıyorsun? Çok kişilikle misin? Hocam bir, koltak, Neyse. bir koltuğa üç karpuz sığdırandan var ya. <gülüyor> evet. Yani ya i̇şte, Rafet'e rah de dokunma çocuğa da bu konuda. <gülüyor> Şimdi her hayatına giren çıkan, onun elbette ruhuna bir takım güzellikler katar ama daha çok deformasyon, kirlenme, Düşünsenize size özel bir dünya kalmıyor ve güvensizlik oluyor. E zaten bize biliyorsunuz gerçek hastalar gelmiyor. Hasta kişilerin hasta ettikleri geliyor. <gülüyor> o zaman Rafet'ciğim sen bekar yaşamaya devam et. Tuğba'cığım eğer sana da Rafet'ten bir evlilik teklifi gelirse şu an düşünmüyorum. Da, oyalama taktiğine git aradan biraz zaman geçmesi lazım. Çünkü kişisel fikrim bu. Evet. Bu ilişkide evet yani... Dostsunuz, gerçekten de güzel bir de örnek sergiliyorsunuz, görüşüyorsunuz ama ve bu evlilik meselesi birkaç defadır sen de zikrettiğin için söylüyorum bunu. Henüz e, güveni tahsis edilmiş bir durum değil. Böyle bir evlilik söz konusu olur ise yeniden üzülen taraf sen olacaksın. Tabii ki. Bu kişisel yani, fikrim. E, bravo, benim de kişisel fikrim. Rafet Bey'in özel önce yardım alması, Tuğba Hanım'ın da bunu neden bitiremediği, neden açık kapı bıraktığını iyi analiz etmesi gerekiyor ki e, çok büyük bir organizasyon olsa bile araya birçok hatırı sayılır, e, işte büyük kişiler girse de hemen evet demesin. Şimdi hocam Mutlaka açık kapı, açık kapı bırakmasının sebebi şu, Rafet kötü bir adam değil. Rafet sadece şakkın bir adam. Rafet çocuklarına karşı çok düşkün bir adam işinde gücünde olan bir adam ama Rafet aynı zamanda yalı çapkını yani adam aşkı seviyor yani Ayşe'ye de aşık oluyor 3 ay sonra Fatma'ya da aşık oluyor yani Rafet'in durumunda böyle bir şey var yoksa evini ihmal eden ne bileyim işte kazandığı parayı dışarıda kumarda yiyen gece alemi olan bir adam değil adamın tek sıkıntısı çapkın bunu da eline yüzüne bulaştırıyor hani çapkın var çapkın var yani karda evet. yürüyüp izini belli etmeyenler var ama <gülüyor> bu karda <gülüyor> yuvarlamıyor. Benim yaklamayı <yeteneği gülüyor> yürümekti. <dedi>. bu yuvarlanıyor <gülüyor> yani o zaman e, yani bunu bilerek e, eğer böyle de devam edecekse Tuğba Hanım'a hani hakikaten bir, bir <gülüyor> ve bu defteri eski defter öncelikle e, bitirmeli ve otopsi raporunu biten ilişkinin geçen dönemin otopsi raporunu İyi yapması ve ebeveynliklerine devam etmesi gerekiyor. Yani evet bence onu, onu güzel onu güzel beceriyorlar. Evet, i̇yi anne baba. Ayrıldık babalar. ama iyi birer anne babayız. İyi anne babalar. Ee, haklarını iyi. yememek lazım. Tabii ki, Allah tabii arşın. ki burada yani e, ne güzel ki seviliyorlar ki Uçan Kuş TV ve Tayyar Işık Seçen Bey böyle <gülüyor> a, yani haftanın gündeminde, günün olayında onlara bir katkı olsun diye asla onları rencide aman aman ben kimseye yol göstermiyorum sonra yarın öbür gün be, beni şey tutarlar sorumlu tutarlar bu işten Allah akıl fikir vermiş evet, evet diyecekseniz peki. de kendi sorumluluyoruz hayır diyeceksiniz de siz sorumlusunuz o kadar başınıza ne i̇kisi, ikisi yarın, yarın öbür gün <gülüyor> zaman etkilendik